Ve ben burada bu çileleri en ton noktada çekmiş Zübeyir Gündüzalp ağabeyin Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde idamla yargılandığı zaman sarf etmiş olduğu sözlerini okuyacağım. Çünkü onların sözleri gerçekten çok değerli ve çok ihlaslı. Kendi sözlerimle o sözlere bir gölge düşürmek istemiyorum. Diyebilirsiniz belki. Bu adamı kim bu kadar sıktı? Kim bu kadar işkence yaptı? Kimdi bu hainler? Kimdi bu milletin imanına kastetmiş şerefsizler? Özür dilerim. Belki diyebilirsiniz. Hani... Neydi ki derdi? Derdi hepimizin peygamberimiz Hz. Ali'yi kucaklaşacağı cennete götürmekti. Cehennemde yanmayalımdı dertleri. Zübeyir gündüzler, Mustafa sungurlar, Abdullah yayınlar, Tahiri mutlular. Yani asıl övgüyü Tebriyonlar hak ediyorlar. Onlarla iftar ediyoruz. İşte o Zübeyir Gündüzalp Abi'nin o mahkemede söylemiş olduğu sözlerden bazı yerleri okuyalım. Bakın gerçek iman kahramanları neler sarf etmişler. Dikkat edin. Bağlarbaşı Kongre Merkezi gibi rahat bir yerde değil. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nde idamla yargılandıkları bir yerde söylüyor bu sözleri. Evet.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 Onlar idam edilmek isteniliyor. Bu sözü söylemek belki şu anda basit ama o zaman da dünyanın en büyük meselesi. Basit bir mesele değil ben Risale-i Talebesiyim demek. Yoksa içinizde bunu arkadaşlarını sorduğu zaman söyleyememiniz var mı? İnkar etmek Risale-i bana verdiği fazilet dersleriyle zıt olduğu için bu cürmü işlemem. Risale-i okuyucusu olan bir kimse okuduğunu gizleyemez. Bilakis, iftihalla, bila perva söylemekten çekinmez. Zira çekingenliği icap edecek hiçbir cümlesi veya kelimesi yoktur. Nasıl bir şuur? İmanla, iman davasında idamla yargılandığın bir mahkemede söylüyorsun. Çok dikkat edin. Neydi bunların dertleri? Sorgu hakimliğinde sen Risale-i Nur talebesi misin denildi. Bediüzzaman Said Nursi gibi bir dahinin şakirdi olmak liyakatını kendimde göremiyorum. Eğer kabul buyururlarsa iftiharla evet Risale-i Nur şakirdiyim derim. Risanur'un emsalsiz müellefi Üstadım Bediüzzaman Said Nursi müteaddit defalar gizli düşmanları tarafından iftira edilerek mahkemeye verilmiş ve hepsinde de beraat etmiştir. Bu satırlara çok dikkat edin. Risanur külliyatı profesör ve İslam alimlerinden müteşekkil dikkat edin profesör ve İslam alimlerinden müteşekkil bir heyet tarafından satır satırına satırı satırına çok önemli tetkik edilerek bu eserlerin fevkalade bu eserlerin fevkalade bir vukufiyetle telif edildiği ve Kur'an Hakimin hakiki bir tefsiri olduğunu bildiren raporlar verilmiştir peki öyleyse bu adamlar neden idamla yargılanıyor açıklıyor Zübeyir Gündüz Alp bu meseleyi açıklıyor dikkat edin hakikat böyleyken yine neden mahkemeye veriliyor bu hususta kati kanaatimi şu şekilde arz ediyorum Risale-i Nur okuyan kimseler bilhassa idrakli gençler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 Asıl bu meseleyi yapanlar kimlermiş? Yani Bedü zamanı ve talebelerine bu zulmü revağrenler kimlermiş? Yavaş yavaş açıklıyor. Bu sarsılmaz imana sahip olanlar çoğaldıkça masonluğun ve komünizmin dairesi asla genişleyemiyor. Komünistlerin dayandığı materyalist felsefenin hak vakikat ile hiç bir ilgisi olmadığını, nazariyelerin fikirlerinin tamamen asılsız olduğunu Risale-i Nur Kur'an-ı Kerim'in çok dikkat edin ayetleri ile gayet kuvvetli birhan ve hüccetlerle aklen, fikren, mantıken ispat ediyor. Yalnız gözünün görebildiği yere inanan maddecilere dahi Allah'ın varlığını inkar ve itiraz kabul olmayan kuvvetli delillerle ispat ediyoruz. Mahkeme müdafaasının tamamını okumayacağım. Korkmayın ya. Yani. Ama şu sözleri bütün tabir caizse inancımla her bir harfin altına imza atarak okuyorum. Bizi korkutmaya çalışıyorlarmış. Hani idam ederiz sizi. Yaşatmayız.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 Türk gençliği uyumuyor. Bu kahraman, İslam Türk milleti başka bir devletin boyunduru altına giremez. Fedakar, Müslüman gençliği sahip olduğu tahkiki iman kuvvetiyle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 ve biz gençlere din, vatan ve millet aşkını aşılayarak uğrunda bütün mevcudiyetimizi feda ettirecek hakiki bir din dinperver olarak bizleri yetiştiren Kur'an tefsiri lisanur eserlerini okuyoruz, okuyacağız ve okutacağız. Hani söylenen sözler dedim ya, idamla yargılandığım bir mahkemede bunları söylemek öyle kolay bir mesele değil. Ama şu satırlara da dikkat edin. Sizlerden özel ricam var. Birazcık Bediüzzaman Hazretlerini seviyor. Birazcık böyle muhabbetiniz varsa şu Zübeyr Gündüzalp ağabeyin mahkeme müdafasını lütfen şöyle üç kere okuyun. Çünkü ben size sadece birkaç bölümünü okuyorum. Okuyun ki bu adamlar bizim için nasıl bir mücadele vermişler anlayın ve ana babanıza dua ederken bu nur talebesi ağabeylerimiz de artık bir babanızın yanına koyun ve artık dua listenizden hiç çıkmasınlar. Dikkat edin bu satırlara. Bir milletin gençliği ne zaman Kur'an ve ondan lemean eden ilimlerle teçiz? ve tahkim edilmiş ise son paragraf o vakit o millet terakki ve tealli etmeye başlamıştır gençlik, iman ve İslamiyet ihtiyacı ile yanan ruhlarını bakın çok önemli gençlik, iman ve İslamiyet ihtiyacı ile yanan ruhlarını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 Mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar. Bu sözler şaka değil. Bir şiir de değil. O komünistler gerçekten kağıdı ve yazı malzemelerini nur talebelerinden saklamışlar. Ellerinden almışlar. Ta ki bu eserler sizlere bizlere ulaşmasın diye. Tekrar ediyorum.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 Sonra savcı iddianamesinde diyor ki Said Nursi eserleriyle üniversite gençlerini zehirlemiştir. Yani zehirlenmişsiniz. Risale-i Nur'daki Allah'ın varlığını dinlediniz ya zehirlendiniz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olan imadınız arttı ya savcı için bu bir zehir. Hani siz öldükten sonra dirilişe iman ettiniz ya, bu bir zehir. Hani siz kadere iman ettiniz, kederden emin oldunuz ya, bu bir zehir. Hani siz meleklerin varlığına iman ettiniz ya, bu bir zehir. Çünkü Bediüzzaman'ın başka hiçbir davası yoktu. Sadece bunları anlattı. Said Nursi eserleriyle üniversite gençlerini zehirlemiştir. Biz de buna mukabil deriz ki, ey savcı biz de aynen şuradaki kardeşlerimizle beraber, dünyadaki milyonlarca nur talebesiyle beraber, biz de şöyle deriz savcı, zübeyr abiye katılarak eğer Risale-i Nur bir zehir ise, bizim bu zehirlere tonlarla binlerce kilo ihtiyacımız var. Eğer çoklukla olduğu yeri biliyorsan, bize tayyarelerle sevk et. Son düzlük. İdamla yargılanan bir adam. Korkması lazım. Değil mi? Yani şuraya bir polis gelse... ...hadi lan dese... ...değil mi? Abi ne oldu ya? Biz ne yaptık ki falan deriz. Korkarız yani. Yani erkeksin ama... Bir yerde nezarethanede sopa var, falaka var, dayak var, öldürülme tehliken var. Zaten idamla yargılanıyorsun. Bakın ne diyor? Biz Risale-i Nur talebeleri arkadaşlar... Barla'nın bir kenarında, rahat olduğu bir yerde söylemiyor bunları. Dikkat edin, üzerine vuruyorum. İdamla yargılanmış olduğu bir mahkemede söylüyor bunları. Yani bunun neticesinde hayatını feda edecek. Öyle basit bir mesele değil. Biz risale Nur talebeleri, iman ve İslamiyet hizmeti uğrunda, zalimlerin zulmüne maruz kaldığımız vakit... Hapishane köşelerinde veya dar ağaçlarında ölmeyi, istirahat döşeğindeki ölüme tercih edenlerdeniz. Görünüşü hürriyet, hakikatı istiptadı mutla, tam bir baskı olan bir esaret içinde yaşamaktansa, hizmeti Kur'aniyemizden. Kur'an'a olan hizmetimizden dolayı zulmen atılmış olduğumuz hapishanede şehit olmayı büyük bir lütfu ilahi biliriz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hani buraya kadar bu mahkeme müdafasıydı. Peki Bediüzzaman yani şu koca çınar burada olsaydı ne derdi? Said'le on defa görüşeceğinize değil mi? Bir kere Risan'ı okuyun derdi. Öyleyse bizim de madem bu kadar mücadelesi yapılmış, madem bu kadar Mason ve komünistler tarafından okutturumuz engellemeye çalışılmış bir eser var karşımızda, biz de o zaman her gün mutlaka belli bir vaktimizi ayırarak bu Kur'an tefsirinden mutlaka okuyup, istifade edip ve o istifade neticesinde yanmaya başlayıp hemen çevremizdeki insanlara bakatları anlatmak zorundayız. Yoksa bu mücadele boşa gider. Yoksa bu hapishanede yatanlar boşu boşuna yatmış olur. Çok dikkat edin. İkinci paragrafta şunu söyleyeyim. Kardeşlerim belki sohbet dinliyorsunuz. Fatih Yacı, Serkan Aktaş, Osman Yeken veya da farklı farklı insanlar, Çantacı Necmi abi veya da Uğrak Kafa birçok insan dinliyorsunuz. Sakın kendinizi kandırmayın. Sizin dinlediğiniz sohbetler Risale-i Nur okyanusu içerisinde bir damladan öteye geçmez. Hiçbir zaman bizden dinlediğiniz sohbetlerle Risale-i Nur'u anlayamazsınız. Sadece bizden dinlediğiniz sohbetlerle bu eseri okumam lazım. Ben buna vakit ayırmam dersiniz. Ancak bu sizin için şuur çıkar. Yoksa siz sadece sohbetlerle yetinir sadece Serkan anlatsın Uğur anlatsın Fatih anlatım deyip kitap okumayı terk ederseniz bunu bilin ki çok yanlış bir şekilde imanı öğreniminize devam etmiş olursunuz o yüzden sizden ricam ve bugün de bu sözü vereceğinize inanıyorum ama en azından şöyle günde 5 yaprak şu kitapları okuyalım şu kitapları okuyarak her satırda diyelim ki üstadım boşuna gitmedi bu dava senin mücadelen boşuna gitmedi ben şu anda satırlarda seninle görüşüyorum ve biz bu şuurda olduğumuzu idrak edelim son cümlemi de söylüyorum Mustafa Efe kardeşimle bir dua edip bitirecek inşallah hani merak edebilirsiniz aklınıza gelir kim acaba bu mübarek insana bu davasında hainlik yapmıştır diye bu milleti Dinsiz yapmak için bu faaliyeti durdurmak istemiştir diye merak etmiş olabilirsiniz bu kitabın içerisinde beşinci şua diye bir eser var bu eseri okuduğunuz zaman hain kim kahraman kim anlayacaksınız inşallah